Ee, sıkıntı insanı güzelleştirir, çökertir derler ama Allah yolundan sıkıntı evet. güzelleştirir maşallah. Hazreti Yusuf kadınların dayanamayacağı derecede güzelleşmişti evet. hapishanede. Evet hocam. Sıkıntıdan. Bak diyor ki kadınlar Allah'ı tenzih ederiz. Bu herhalde bu. Evet. Ellerini kesiyorlar. Yani kad bir kadının yani tahammül edemeyeceği derecede o de o devre kanı tahammül edemeyeceği derecede etkileniyorlar. Evet hocam. Yani diğer kadın da öyle. Evet. Açık evet. Kur'an ifadesi evet, bu. İnşallah, i̇nşallah. İnşallah. O çektiği çile deniyor. İnşallah. Çile insanı güzelleştirir. İnşallah. İnsan çileyle güzelleşir. Evet. İnşallah. i̇nşallah. Çileyle inşallah. Bütün peygamberler hep çile çekmiştir. Evet. Veriler çile çekmiştir. Bediüzzaman çile çekmiştir. İnşallah. Onun has talebeleri çile çekmiştir. Evet. Mesela çile çeken bir kadın çok güzeldir. Çile çekmediğinde böön böön bakar. Kaybolur onun ruhu. İnşallah. Acıyla insan güzelleşir. Aşığın vasfıdır acı. Acıyı bilmeyen aşkı bilmez. İnşallah. İnşallah. Çileyi bilmeyen tutkuyu bilmez. İnşallah. Mutlaka acıyı ve çileyi çekmesi lazım ki aşkı ve tutkuyu bilsin. İnşallah. İnşallah. O gözlerdeki derin anlamlı ifade, o gözlerdeki derin tutku ve aşk ifadesi acıyla oluşuyor, çileyle oluşur. Ee, çile çeken kardeşlerine vah vah çile çekiyorum işte çöktüm bittim işte şöyle çürüdüm böyle böyle bir şey olmaz. Allah yolunda çile çekiyorsa hücreleri bayram eder. İnşallah. Allah yoluna acıda acı beden dirilir. Canlanır. Ona sudur. Güneştir. Kafası İnşallah. dinçleşir. çilede. Evet işte